mı gelen var? Hızlı bir başlangıç yaptık sanki güzel oldu Bak çocuk dördü buraya attım <gülüyor> yalak, yalak yalak yalak Oh. flash bir tane alalım Başka atlayan olmadı mı la buraya? Ben görmedim ama anka belki aynı sant Alan nerede? Alanın... Neyse. <gülüyor> Çok oldu. Çok iyi oldu çok da güzel oldu. Beril var ama neyse. Ya Yağmur yağma bari oyunda bari Yağmur yağmasın ya. Zaten kimse duyamıyorum ulan. <Gülüyor> seni çakasını al işte ondan sonra gel de papca oyna işte bütün moraller sıfır adam pusu atmış kit yok zaten geldi burada yattı bak bir satır beni izliyor belki de hiçbir şeyde bir bokta bulamamış duydum ha. Yani son anda bir şey yaptım duydum yani yoksa. Ve bir, bir çıtırdı duydum. De diyecektim böyle ağzımın ucunda. Şu buggy'i alıp Tamam lan. Hatta var evem. Araba gidip bak yiyelim. Araba gidip, da çok geri atmış ya. Beni nereden duydu? yok ki ya <Gülüyor> Allah lobi yedek ek katayımış be de albayım şimdi benim üstü mü bas alayım abi. Yedek az subayım. Yedek az subayım. Ee, ben de albayım. Haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şu arabanın birini... Bir kaskım iyi de meleğimi şey ettirdiler. Bir de subayım iyi vuruyor ya. Subay. Subayım harba subay yani iyi vurdu. yine şekil güzelmiş. <gülüyor> Kans. Zavuracak. Orada hmm. orada. Hadi bin lan. İse bir tane vuracağım direkt ölecek zaten sağdan soldan da biri vurur o yüzden tırsıyorum çok beklemek istemiyorum adam beni görmüş ne alaka nasıl görüyor abi bak bu oyunda anlamadığım tek nokta ne biliyor musun? ne yaptı lan bu anlamadığım tek nokta şu oyunda adamlar anlık nasıl görüyordu eğim veriyor ben onu anlamış değilim ya bana göre hile Ortan nerde lan? Bunda da mı şey yok? Yaa bak Adamı göremiyorum da ABM olmasın, tek atacak. Şimdi sıkıntılı oldu işte. şimdi kaçırdık adamı be kötü oldu O da headshot bu da. İnşallah biri beni görüp vurmaz. Abi nereden görüyordu o vuruyor ya. Helal adama ya, adam. Dur ya, şuradan gitsek, burada arabamız var mıydı bizim? arabayı sakladığımız yüyo oldu ne güzel da Göster lan Çok az bir şey Oğlum seni vurmam lazım bak çocuk başkasını aldık. Ben kendimi şuraya atarsam çok iyi olacak. Alanı inşallah bana verir. Yeleğim de kırık. Bana vermesi lazım bu alanı. Ay be. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. FPP modda oynayacağım böyle arada bir. Bundan sonra yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim izleyen herkese.